Tüm şeylerler benimle, gözlerinle, zor yanımda, boşluk hissinin yanında bir sinirle, ben seninle, bilmem mi? Oh, oh. Aa, yaramadı bak Aa, beni bitirer Şeyini de aşk Aa. yola getirer Bize niye yol veriyor şüpheler Soruyorum bu bunu sence neden Eri diyorlar hani reçetler Sürü diyor ay bana geceden Bana et salladım pencereden Böledim bunlar sen geleden Sevdiğim bir şarkı olmayı Sevmedim bir daha Bakınca şeytan gibiydi ama yoktu Kaydı ya hep zamanla Tecrübeyle sabit artık Anladın sen en sonunda Farklı bir gün ey günaydın yok. Şaka yok kalbim artık sana müsait Bakarken sana diyemedim yok. hay Konuşmak yok ay Bakışalım kim İliştim bir bilip ol mı <gülüyor> mi Zor günleri Da, beni fıstıral, çeneni Bize niye yön veriyor yorum bunu sence neden? Elin diyor hani, ay. Bana, Ona evet, neden? Sevdiğim bir şarkı olmayın, sevmedim. Altyazı M.K.